Uzunluğu 4xy ve genişliği 2y olan dikdörtgenin alanını tek terimli ifade olarak hesaplayınız. Hesaplayalım, çok güzel. Önce bir dikdörtgen düşünelim, evet buraya bir dikdörtgen çizelim. Uzunluğu 4xy ve genişliği 2y. Bu arada küçük bir hatırlatma, bir dikdörtgenin alanı genişlik ve uzunluğun çarpımıdır. Yani bu iki boyutun çarpımı. Bu dikdörtgenin alanı o zaman 4xy ve 2y'nin çarpımına eşit olacak. Biz bunu sadeleştirebiliriz. Elimizde 4 çarpı 2 var. Biliyorsunuz çarpma yaparken çarpanların yerini değiştirebilirsiniz. 4 çarpı 2 eşittir 8. Burada bir x var. Evet, tek x bu. O zaman 8x. Şimdi burada bir y var. Bunu y üzeri 1 olarak görebiliriz. Burada da başka bir y daha var. Bunu da y üzeri 1 olarak görebiliriz. Yani ikisi y üzeri 2, y kare edecekler. Ya da şöyle yapalım, y üzeri 1 çarpı y üzeri 1. Tabanlar aynı. O zaman üstleri topladık değil mi? 1 artı 1, 2. Yani 8 x y kare. Bu y kare diğer 2 y'yi kapsıyor. Ve bitirdik. Dikdörtgenin alanını tek terimli olarak ifade ettik.